Arkadaşlar discord sunucusu şu anda bizim 500 kişiye ulaştığı için bir tane manyak anasını satayım çıkarttı 5 tane premium verdi altın e posta sarı, her şey değişiyor şu anda discord sunucusunda bunun çekilişi var size discorda gelip bu çekilişe katılabilirsiniz ikinci olarak bana sürekli olaraktan videolarda like iste abone iste çok fazla like abone geliyor niye istemiyorsun diyorlardı o yüzden bu videoda Abone olmayan herkesin abone olmasını ve like atmasını istiyorum. Ve şu anda çok uykum var. Uyumak da istiyorum. Bir de onun dışında videolarda kasma sorunu olduğunu da biliyorum. Okul işlerim olduğu için şu anda onunla, uh, onunla uğraşamıyorum. Ama onu da düzelteceğim. Neyse. Bu Eren babaya da buradan selamlar. Hoşçakalın. Bu gençler. Bugün arkadaşlar. Sizinle sikabı var. Sönüyoruz videoyu kesinlikle. Ben Oy masanın tozunu aldım. Arkadaşlar bugün ee, ben bir aydır falan galiba köydeydim. Şu anda... Tekrardan bir ay sonra video çekiyorum. Hemen şunları alalım. Bu arada bu videoda arka plan müziğini birazcık daha kısık vereceğim. Veya değiştirebilirim. De <gülüyor> o müzik yüzünden çünkü sonuç video dünya genelinde engellenmiş. Ugandalı izleyicilerim izleyemedi o videoları. Çok özlüyorum diliyorum gerçekten üstünden teker, teker Evet şimdi ben bu arada galiba hitler değişmiş. Bilmiyorum ama hitler değişmiş gibime geldi benim birazcık. Çünkü bilmiyorum tuhaf oluyor. Yapmadığım şey kalmadı. Bak size bütün icraatlarımı sayayım zaten. Instagram'dan takip edenler bilirler bak 16 tane sapan yaptım. <gülüyor> Devlet kurdum anasını satayım köyde. Çünkü ben sapan yaptım kendime bütün çocuklar istedi köydeki. Beni birazcık keseceğin galiba. Gaple yedim. Kaçarım böyle. Hop, sen de mi geleceksin? Ata seni. Bir tane çardak yaptım. 3 tane halı yıkadım anasını söyledim bir hafta daha kaldım apartman dikerdim ben köy ama, ama en son işte ben normalde derken de gelecektim bir tane kadın da korona çıktı Allah onun belasını vermesin buradan video izliyorsa onun yüzünden bir hafta falan ee, geç kaldım yani normalde daha erken gidecektim şuraya cevap vererek FMQ bende lag var kardeşim senin tarlıyın yok bak <gülüyor> <gülüyor> enderfall'ün tutmasını bekledi de tutmadı hopp 200 IQ lan bunun adı hit Hadi bir bakayım. Bir de bana köyde bir oda vermişler. <gülüyor> Odanın altında ahır var. Anasını satayım. Odanın da böyle kerestelerinin arası açık. Akşam yatıyor. Anasını satayım Inekle bakışıyor sabah kadar. <gülüyor> Dilmin atıyor bana. Kardeşim benim. Yav yıl olmuş 2020 anasını satım oklayayım mı kaldı? <gülüyor> Onun nolurudun? Ne olmuş lan buraya? Ee, Video. Şimdi bak. Video. E mi? Ya bak güzel kardeşim benim. Ağzını, yüzünü, soğuğunu, sülalelerini, çocuğunu, yolunun, yömecini. Öldüğünden emin olmak için peşinden atladım. Ama Enderfall atmış. <gülüyor> i̇şte o inekle bakışıyorduk anasını satayım. Sonra kesti giydik piçi. Şimdi de köyün alt tarafında bir tane böyle asfalt yol var. Şehir Mert'ine doğru giden. O asfalt yolu da bir sürü köye bağlandığı için o yolda bir sürü köpek oluyor. Biz de... Halamla oradan giderken 3 tane köpek çıktı karşımıza. Ben tabii köpekleri görünce köye geri teleport oldum anasını satayım. Sonra <gülüyor> benden yarım saat sonra halam küfür ede ede geldi. Tam köyün girişine kadar kovamışlar onu. Ama ben hiç geleceğini tahmin etmiyordum yani. Ben diyordum herhalde aralarında pay ettiler onu. Bu çocuk beni kesecek bu arada galiba. Kardeşim benim team. Anasını satayım. Ay! Manyak ban atıyor. Ban attığı zaman açmayı da bilmiyor. <gülüyor> Bir kere müzik butonundan müzik açtı.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 Evet izliyoruz bakayım ne yapacak <gülüyor> Bak hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir şey yok. <gülüyor> Oğlum, çok zevkli ya.